Asta, mana derken? Bazen. Amzara hatma hizmete bak, kokunuyup azdır. Sti mana der, vatandaşlık işti de kahin bazmani Türkçe Başarılı bir adam olmak için çalışmayın. Aksine, önemli bir adam olmak için çalışın. Albert Einstein Havulmeden bu bumba piyaveki serkaltı. Bepetano, havulmeden bu bumba piyaveci. bazen susmak. Söylenen bir sürü sözden çok daha fazlasını ifade eder. beden bun. Lagütni zor türün kısa uşa zor ziyatır pşandedad. Dünya kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. Dünya laboratuvanın ne kahramanıdır? Şu anki matrisi daral laboratuvanı seyirdeken o Ac seni daha güçlü yapar. Korku daha cesur. Kırk bir kalpse seni daha akıllı yapar. Azar behestir dikkat. Tirsiz bazırtır. Dileyki şikayet, to akıltır dikkat. Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, Anlızca hayatı seyredersin. Ger hazil bafrına debi büztani barbıyor. Ger batır ödeşi tanya seyri cihan nökeydi. Hiçbir zefere çiçekli yollardan gidilmez. Hiç zaferek baraygakani kul narvat. Yaşadığın yeri cennet yapmadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir. Ta o şveni ne ke te La her şveni kara kele Ve bir gün gelir tüm dualar kabul. Yeter ki inanmaktan vazgeçmeyin. Var roje جديد hamun zaka kabul de. Tanyala bavarkrin vazma hele. Hangi yaşta ölürsek ölelim tamamlanmamış cümleleriniz olacak. Lehert tamane ek demrim babamri. Rostey tawuna kraman devet. Her elini scanla dost, her canını scanla düşman olma. Herkese kedest de dost. Herkese kedlut de kuşe düşman. Bakurtu ata ke mabad dost lagal halkese ve dekshi wa mabad djmen lagal halkese kadal dekshi seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey cesarettir green trin shit katodegine be hayal kanet zürat affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar Leyburnun Rabıburnun ağrım et, falan peşidaha tuğda katman. zenginler çıkarır, kimse sizler ölür. Şart davlaman da kan, dürüst değil kan. Bir kesek Asla vazgeçmeyin. Kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir. Her giz vazgeçin, taniadurava kan muazzinere Herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder. Herkesi jiyanek halde becer et ve bedeli ev jiyanede da kehali